Arkadaşlar merhaba. 21.12.2020 tarihli iddia analizleriyle e, karşınızdayım. Bugün yine sizlere 5 tane maç hazırladım. Bir tane kuponum var. 5.12 orandan oluşuyor arkadaşlar. Tabii ki aklınıza yatarsa oynayın. Dünkü kuponumuz maalesef Paris Saint Germain'in... E, beraber kalmasıyla malı buldu. 6 oranlık. 6 orana yakın. 5.99 oranlık kuponumuz maalesef yattı. Yapacak bir şey yok. Lil 90 dakika boyunca arkadaşlar defans yaptı. Şöyle göstereyim. 90 dakika boyunca arkadaşlar. 11 kişi defans olur mu ya? Ekran resmi aldım arkadaşlar ya. Maalesef yattı. Yine canlıdan aldık arkadaşlar bir şeyler. 3.08 oranlık bir kupon aldık. Bu canlıdan aldıklarımız arkadaşlar. Yine 5.98 gibi çok güzel bir oran yakaladık. Yine aynı şekilde 3.42 oran. Bunları hep canlıdan aldım arkadaşlar. Ve 1.55 oranlı bir kuponumuz daha vardı. Onu da aldık. Yani diyeceğim şudur arkadaşlar. İddia size 1 veriyorsa 5 alır. Hiçbir tahminin garantisi yok. Hiçbir tahminin e, maalesef garantisi yok. Öyle söyleyeyim. Şu güzelim kuponu değil Paris Saint Germain maçından kaybetmemiz enteresan. %70, %65-70 oranla topla oynama oranına sahip Paris Saint Germain maalesef gol atmıyor. Atmıyor, bakın atmıyor diyorum. Çünkü dakika 80'de Mbappe'yi dakika 80'de değiştirdi yanlış hatırlamıyorsam. Yani oyuncu değişikliğine dahi gitmedi. Doğru düzgün. Maçı 0-0'a bağladılar. Hiç kimse kazanmasın diye. Olacağı buymuş arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun diyelim. Bugünkü maçlarımıza geçelim arkadaşlar. Analiz maçları. Analiz yapmayacağım bugün. Çünkü zaten fazla izlenmiyor. Sürekli ileri alındığı için <gülüyor> bu şekilde sunum yapmaya karar verdim arkadaşlar. İlk maçımız konya Sivasspor Spor maçı arkadaşlar. Yaptığımız analizler maçın karşılıklı gol varla biteceğini gösteriyor. İki takımdan da gol bekliyorum. Ki takımda gol bulacak diye düşünüyorum. Tabii ki sizin de aklınıza yatarsa o şekilde değerlendirin. Aklınıza yatmıyorsa ee, kupollarınıza eklemeyin. Evet ikinci maçımıza geçelim hemen. Vakit kaybetmeden. Şöyle bir düzenleyeyim ben. İkinci maçımız arkadaşlar, Burnley, Wolverhampton saat 20.30'da başlayacak maç. Yine bu maçımıza ben karşılıklı gol var düşündüm, 1.95 oranda, Ya yani iki takımdan da gol bekliyorum. Ve dikkat ettiyseniz arkadaşlar, yani 1.05, 1.10 gibi oranları almıyorum ben Bülten'e, almak istemiyorum yüksek orandan e, yakalamak istiyoruz dün dört tane maçımız geldi analiz maçlarımız <gülüyor> tabii ki iki maç sonucu da tutturduk onlar da güzel oranlardı videoları dikkatli izleyen takip eden arkadaşlar mutlaka kazanıyordur diye düşünüyorum bu maçtan da karşılıklı gol var bekliyorum arkadaşlar. İki takımdan da gol bekliyorum. Umarım bugün yanıltmaz. Ve üçüncü maçımıza geçelim. Üçüncü maçımız İspanya. ikinci liginden Mirandes Albacate maçı. Şöyle söyleyeyim ben size, açılış oranı arkadaşlar 1.62, 2.74. 9. sırada arkadaşlar Mirandes ve son sıradaki Albacate'yi misafir ediyor. Aralarında oynanan maçların tümü karşılıklı gol var. Tabii ki biz farklı bir bahis aldık buna. İlk yarı 0.5 üst 1.45 oran. Tabii ki sizin de aklınıza yatıyorsa o şekilde değerlendirebilirsiniz. İlk yarı 0.5 üst. Bu maçımız da bu şekilde. Kuponumuzu verelim. 5.12 oranlık kuponumuz. Adana Tuzla karşılıklı gol var. Burnleyn Wolverhampton maç sonucu 2. Karstuhe Hamburg maçı dep. Bir buçuk üst. Deplasman bir buçuk üst. Ve analiz maçlarımıza arkadaşlar. Fazla maç yok. Seçebildiklerimizi alabildiklerimizi aldı. Aklınıza yatıyorsa tabii ki değerlendirin. Midland North Southland maçı Üçüncü sırada Midland arkadaşlar 24 puanla bugün kazanırsa liderliğe oturacak. Ve sekizinci sıradaki Northland karşılaşıyorlar. Aralığındaki maçlara baktık arkadaşlar. Midland'ın bariz bir üstünlüğü var. Zaten açılan oranlardan da belli 1.30, 1.94, 75. Ben bu maça da farklı bir tahmin aldım arkadaşlar. Bu maçın ilk yarıdan kopacağını düşünüyorum. Ve maçın birden bir biteceğini düşünüyorum. Yani 1.70 orandan değerlendirilebilir. Şöyle gösterelim. Midland. Ya bazı yorumcuları... Yani bunlar sadece tahmindir arkadaşlar. Mesela bu yorumcularımız ne demiş Fuat Türk... İlk yarısı sonucu 1. Görkem Cam'dan 1 ve 2.5 üst. Tabii ki bunların tahminleri herkesin tahmini farklıdır arkadaşlar. Bizim de tahminimiz 1'den 1 bir yönünde. Tabi ki aklınıza yatarsa o şekilde değerlendirebilirsiniz bu maçı. Ve son maçımız Karlsruher-Hamburg maçı saat 22.30'da başlayacak. 4. Sırada, sıradaki Hamburg, 14. sıradaki Karlsruher ee, deplasmanına gidiyor. Aralarındaki maça baktık arkadaşlar. Maçları kontrol ettik. Açılış oranlarını Sakal cezalı tabii ki şu anda gözükmüyor. Yani maç kadrosunu e, bekleyin isterseniz. Önemli bir eksik yoksa vereceğimiz tahminleri gönül rahatlığıyla oynayabilirsiniz. Bu maça da ben karşılıklı gol var düşündüm arkadaşlar. İki takımdan da gol bekliyorum. Dileyen deplasman bir buçuk üstünü de alabilir. Plasman 1.5 üst. Şöyle söyleyeyim. 1.75 orandan değerlendirebilirsiniz. Hamburg 2 gol atacağını düşünüyorum bugün. Ama en ideal tercihimiz karşılıklı gol var olsun. Tabii ki bu bizim tahminimiz. Sizin de aklınıza yatıyorsa o şekilde değerlendirebilirsiniz. Maçlarımız ve kuponumuz bu şekildeydi arkadaşlar. Şimdiden herkese bol şans diliyorum, bol kazançlar.